Evet, evet, evet. Yani bugün en az 3 tane video attım. Burada 4. olacak arkadaşlar. Bugün sizlere yani GoPro'da en az kaç dakikalık video atılır? Ondan bahsedeceğim. Ve arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi yani GoPro'yla tamam 5 dakika çekebilirsin, 10 dakika çekebilirsin. Ama yani 20 dakika kadar... Bu kamerayla uzun video çekilmez arkadaşlar. Yani GoPro hem küçük bir işlemcide sahip yani kalitesi çok yüksek. Evet. Bütün videolar 1080p ile 1440p arasında. piksel, piksel arasında. Arkadaşlar. E, bu arada da GoPro yani içindeki sim kartı, pin kartı falan onu takıp bilgisayarınıza Çektiğiniz videoyu yüklediğiniz zaman arkadaşlar o video yani bölünüyor. Yani GoPro öyle en az kaç dakikalık video çekilmelidir? Şöyle yani şimdi hani ben bir 12.5 dakikalık video çektim. 12.5 dakikalık video çektim ve bu video çok uzun diyor. Çok uzun olduğu için de videoları ayırıyor. Yani tam bir videonuz değil. Tam bir videonuz değil. 12 buçuk dakika aradan böyle bir buçuk dakika iki dakika falan ayırıyor yani GoPro'yla çok uzun çekim yaparsınız zaten arkadaşlar ben kanala video yüklerken de aynı sorunu yaşıyorum o yüzden bunu size de anlatıyorum eğer evinizde GoPro'nuz varsa diye arkadaşlar yani çok uzun video çektiğiniz zaman videolarınızı kesiyor kamera yani ayırıyor Tam 12 dakika değil. 2,5-1,5 dakika-3 dakika alıyor aralarından. Arkadaşlar ve bunları da birleştirmesi. tabii ki GoPro'nun işlemcil kartıyla çok zor oluyor arkadaşlar. Yani baya bir zamanınızı alıyor. Baya bir saatinizi alıyor. Yani değişik bir kamera aslında. Hani küçük olmasına rağmen hem bu kadar kalitesi var. Yani evet bütün videoları 1080p. Ama sonuçta o da çok hızlı interneti yiyor yani. Evet arkadaşlar. Yani GoPro'yu kullanırken hem şarjı da hızlı bitebilir. Çünkü sonuçta yani küçük kamera büyük değil. Kullanırken şarjı her an hızlı bitebilir. Mesela ben bir video çekmiştim. Yani bir video çeken kanalı atmıştım. Eee... Böyle şarjı yüzdü. oyunun videosunu atmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şarjı yüzdü kameranın. GoPro ile çekiyorum o zaman da. Ama bir baktım 54. 54 inmiş. Yani çok uzun video çekerseniz kameranın da şarjı bitiyor. Bitti. Çünkü küçük. Yani küçük bir hafızaya sahip. Büyük bir kamera değil. O yüzden... Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup şuradan videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.